Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E, biliyorsunuz artık sonunda baya bir değişiklik var. Ben de size bu yeni sıralama sisteminden bahsedeceğim. Daha öncekinde e, demon sınıfından bahsetmiştim. Demon Hunter sınıfından. E, şimdi bu yeni sıralama sistemi nasıl olacak? Biraz buna bakalım. Bu yeni sıralama sisteminde 5 tane ilik var. Bronze, Silver, Gold, Platin, Diamond. E, herkes bu yeni sıralama sisteminde bronzdan başlayacak arkadaşlar. Bu bronzdan başlıyorsunuz. E, Bire vardığınız zaman, biri de bir geçerseniz... Silver'a çıkıyorsunuz. Aynı bu öbüründeki gibi aslında ilerlemesi. Bir derecede mesela 3 yıldız diyorsa 3 yıldız alıp bir sonrakine çıkıyordunuz. 4. yıldızı alır almaz. Ee, mesela 10. levelde 4 ve 5. 10. levelde 5 yıldız oluyordu bu. Yanlış hatırlamıyorsam. 5. levelde de bu şekilde devam ediyordu. 5 yıldız aldıktan sonra 1 derece atlıyordunuz. En son Legend'e varıyordunuz. Bunu da böyle yapmamışlar. Bunu şöyle yapmışlar. Şimdi Bronze League'inde 10 tane... Dereceniz var. 10'dan 1'e kadar. İlk başta aldığınız derece sizin yıldız şeyinizi belirliyor. Yani ilk başta oyuna girerken atıyorum mesela herkesin 10x veya 8 bonus yıldızı var. Yani bir maç kazandığınız zaman size 8 bonus yıldızı veriyor. Eğer strike yaparsanız yani 3 maç 5-5 alırsanız 8 değil de bu sefer 16 yıldız verecek. Yani ne olacak? 3, 6, 9, 12, 15, 16. Yani bir anda işte mesela şu bronze 8'den silver 10'a çıkabilirsiniz. Ama bu daha sonra tabii ki bu sistematik olarak düşecek. İşte 7x 6x 5x yani her kazandığınız maç 5 katı bonus. 5 katı yıldız. İşte 4x 3x 2x şeklinde en son 1'e dönecek. Ama strike vermeye devam edecek. Anladığım kadarıyla öyle yazıyor. Yani çevirebildiğim kadarıyla değil. Burada şimdi şöyle bir durum var. Bronzda Gene mantık aynı. Aslında bütün liglerde mantık aynı. Nasıldı mesela öbüründe? 5 ve 5'in katlarında dereceden düşme olmuyordu. Bunda da aynı şekilde. Misal. Golden 5 leveline geldiğiniz zaman bundan sonra daha, daha geriye doğru yıldız kaybetmiyorsunuz. Aynı şekilde Platinum'un 5 seviyesine gelince veya 10 seviyesine buradan daha geri yıldız kaybetmiyorsunuz. Dolayısıyla bir alt lig'e düşmüyorsunuz. Bunu bu şekilde. Şimdi bunu bunlar neden bu şekilde yapmışlar? Yeni oyuna katılanlara... Güzellik olsun neye yapmışlar benim anladığım kadarıyla. Şimdi bir de şurada e, kart değişiklikleri demiş. Mesela bunu ben size biraz anlatmaya çalışayım. Şimdi normalde her sınıfın iki tane kartını veriyordu. Üçüncü kart fazlalık oluyordu. Sonuçta biz bu desteği üçüncü kartı alamıyoruz. Üçüncü kart fazlalık oluyordu. Bu sefer ne yapıyorduk biz onu kırıyorduk. Ondan toz elde ediyorduk. Bu sefer böyle olmayacakmış arkadaşlar. Her sınıfın iki kartı olana kadar farklı kartları desteden çıkartmaya devam edeceğiz. Ki bence bu çok iyi bir özellik. İhtiyacımız olan kartları daha rahat alabiliriz. Bunu ben özellikle deneyeceğim mesela klasik pack'te. Klasik pack'te ben bunu alacağım. Mesela epic'in de aynı şekilde iki kartını birden alacaksınız. Yani tamamıyla epic olan bir deste de açabilirsiniz. Bunu oyuna biraz heyecan getirsin diye yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Çok iyi. Ücretsiz deste veriyor yeni gelen oyunculara. Ee, yalnız bu yeni genel oyuncuların 4 ay hiç Hearthstone açmamış olması lazım bu oyuncunun İstediği desteden istedi, yani istediği sınıftan deste alabiliyor ücretsiz Atıyorum mesela ben Hunter sınıfının destesini alacağım diyorum 4 ay sonra oyuna girdim Bana Hunter sınıfının destesini verir içinde sadece Hunter sınıfının kartları olur İşte bunlar Rare olur, Epic olur, Legendary olur bu şekilde Sıralama sisteminden biraz bahsettim Sıralama sistemi gayet güzel olmuş benim de çok hoşuma gitti ee, şuralarda bir yerdeyim Dahalık ben Şu Diamond League'de ya 9'dum ya 8'dim Öyle bir yerde kaldım Ama baya hızlı tırmanılıyor Ve en güzel taraf arkadaşlar Şöyle bir şey var Onu söyleyeyim En güzel tarafı Çok fazla Sezon sonu çok fazla hediye veriyor Mesela şimdi şurada Mesela demiş ki işte Bronz'dan bir tane kart. Atıyorum mesela Gold 5'e geliyorsun. 5 Ender kart. 2 pek. Mesela şimdi şurada yazıyor. Legend demiş mesela. En son Expansion paketinden bir tane e, paket. Bir deste paketi. Bir tane eğer ilk defa buraya varırsanız. Hani ilk defa Legend olursanız. Bir tane rastgele Legendary kart veriyor. Diamond'ın 5'inde bitirdiğiniz zaman da bir tane random standart Epic kart veriyormuş mesela. Bir klasik pek demiş. Mesela burada zaten yazmış. 7 kart, 4 pek. Bence çok iyi. 4 random klasik ray. Yani ödülleri çok artırmışlar. yanlış şu first time rewards dediği bu ilk defa vurduğunuz zaman. Atıyorum mesela diamond 5'i e ilk defa vurursanız bir klasik peki bir kere alacaksınız. yana da bunu alacaksınız. Bir random standart epic kart alacaksınız. Ee, sezon bittiği zaman. O zamana kadar bunları size vermeye Devam edecek. İşte 5 rare kart. 5 rare kart. Bir de verdiği kartları e, sezon sonunu beklemeden oyun içerisine de veriyor. O tarafı da çok güzel olmuş. E, bunun haricinde şu an aklıma gelenler bu kadar arkadaşlar. Yeni sıralama sisteminden alakalı. Ha bir de çok önemli bir nokta. Atıyorum sezon bittiği zaman herkes bronzona geri dönecek. Ve bir önceki sezondaki ııı e, Derecesiyle herhalde Bonus yıldız almayı devam edecek. Ama şurası kesin %99 diyeyim. kesin demeyeyim de Yani çevirebildiğim kadar. Herkes bronzona geri dönecek. Burada benim en çok hoşuma giden buradaki Bu sıralama sistemi çok güzel. Aynı zamanda da fazladan Rare kart işte hani her kartın 2 tane kopyası varken 3. kopyayı vermemesi olacak. İşte bu sefer rahat rahat deste alabiliriz. Yani kırınca zaten Tek bir şey ifade etmiyor. Çok az bir toz veriyor. O toz da zaten yapamıyorsunuz. Atıyorum mesela yeni bir legendary kartlarda. Sizde var zaten bu. Yani bir tane zaten legendary alabiliyorum desteğe. İkincisini verdi. Kırsam 400 altın veriyor. Yenisi 1600. O yüzden yenisini vermesi çok mantıklı. Çok güzel olmuş. E şimdi anlatacaklarım bu kadar. Ama oyun oturdukça. Yani sistemi anladıkça. Genesinde paylaşmaya devam edeceğim. Umarım yanlış bir şey söylememişimdir. Söylediysem affedin lütfen. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.